böyle gö görevde olmamanıza da üzülüyorum açıkçası yani ben kendi adıma bir futbol sever olarak üzülüyorum yani sizi izlemeyi takip etmeyi oynattığınız futbolu izlemeyi seviyorum Evet. yani aykırı bir hoca olduğunuzu kabul edersiniz herhalde hocam <gülüyor> normal yani... Ay aykırı olduğumu kabul ediyorum ee, tabi bu tip insanları geçmiş tarihe baktığınızda genelde e, bulaşık tipleri öldürüyorlar ee, Sokrates'i öldürdükleri gibi e, hallacı öldürdükleri gibi e, Ebu Hanife'yi öldürdükleri gibi. Şimdi bizim gibi adamlar biraz zor adamlar tabii. Yani e, uyumsuz gibi gözüküyoruz ama aslında en uyumlu ve işbirliği yapılabilecek kişiler olarak yani aykırı adamlar çünkü fikir açıcıdır. Yani farklı bir paradigma oluşturabilir. Siz olağan işlerin seyrine bakarken o başka yerden de bakabilir yani. Ama oluyor. Ülkemizde maalesef oluyor. Hocam yani böyle rakamlar da sizin başarınızı doğruluyor. Yani ben başarısız olduğunuz bir kulüp olduğunu düşünmüyorum. Yani Tavşanlı evet. Yiğit'le yaptıklarınız evet. ortada. Hani bizim evet. birçok Türk takımı Avrupa Ligi gruplarından çıkamadı ama siz Osmanlı sporla çıktınız, Olimpiyakos'a elendiniz. Yani... Tra Trabzon sporla da çıktım. Evet. evet yani orayı da söyleyecektim hocam da işte eldeki malzemeyi aslında en iyi kullanan hocalardan birisiniz benim gözümde. Evet şikayet Yaptım, etmem. Hı hı. Evet, Yaptığınız açıklamalarda yani da böyle ufuk kaçıyorsunuz benim gözümde. Teşekkür yani ederim. Rutin açıklamalar yapmıyorsunuz yani işte iyi hazırlandık, koştuk, mücadele ettik tarzında açıklamalar yapmışsınız. Bir, e, bir şey söylüyorsunuz orada bizim bütün bakış açımız değişiyor. Bu da sizi sevmemizdeki en önemli etkenlerden birisi. Hocam geçen Teşekkür sene Ankara Gücü'nden sonra ayrıldıktan sonra bir görüşmeniz oldu mu? Yani teklifler geldi ya sezon başı Sezon başı ismini vermeyeyim, iki tane takımla menaj, onların menajerleri düzeyinde bir görüşmemiz oldu. Hatta bir tanesinde İstanbul'a başkanla görüşmeye gidecektik ama olmadı. Araya tabii şöyle söyleyeyim, bizim dışımızda gelişen olaylar da oluyor. Bu olaylara ben genelde o tip kulislerin dışında kaldığım için, Olayların nasıl geliştiği ve nasıl gittiğini bilmiyorum. Yani sonuçta ben her zaman Allah'ın ipini tutarak nasibin ve dediğim gibi rızkın ondan geldiğini düşündüğüm için saygısızlık yapmak istemem Allah'a karşı. Beklerim ve nereden gelirse orada çalışırız diye düşünüyorum. Hocam telefonu elinizde tutuyorsanız bir yere sabitleyin. Yorulursunuz. Bir yarım saat civarı birlikte olacağız. Sabitleme <gülüyor> şansınız varsa. Antrenman, antrenman da e, e, yapmış oluruz değil mi? <gülüyor> Tabii bir yere sabitleyin evet. hocam da hani siz yorulmayın. Sabitledin sabitledin. Konu Aşağıdan soru yağıyor hocam. Ee, o yüzden evet. özellikle Trabzon'dan geliyor sorular. Onu da belirtmek evet. isterim. orada büyük büyük konuşacağız. Ankara gücünden sonra iki tane takımla görüştük dediniz ama hani... Şey, iş ciddiye bilmedi dediniz, öyle anladım. Evet, aşağılıklardan geldi. E, fakat e, süperlikte kalma konusunda proje olmazsa, yani alttan çok güçlü projeler gelmezse, e, süperlikte kalmayı e, konusunda bir karar verdim zaten, kişisel olarak. E, e, ama şartlar tabii sizi, eve de ekmek gidecek yani sonuçta şartlar sizi... Nereye kadar dayanabilirsiniz? Nereye kadar zorlayabilir? Onu da zaman gösterecek. Bakalım ne olur yani. Hocam mesela bir Ertuğrul sağlam örneği var. İkincilikte çalışacak bir öze değil ama yani saksın evet. spor gibi böyle evet. güzel bir kulüp gelince kabul etti. Şampiyon yaptı. bir evet, de çalışıyor. Evet, tabii. Çıkarsa tabii, da tabii. süperlikte çalışacak. Böyle bir teklif gelirse kabul eder misiniz siz de? Tabii tabii. Proje, bir... olursa, proje olursa tabii kurumsal bir şeyde neden olmasın. Yani sonuçta biz teknik adamların aslında yani e, ligi olmaz. Hizmet etmek için e, e, biz bu mesleğe edindik. E, sadece kendimize yararımız olacak diye düşünmemeliyiz. Yani sonuçta topluma yararlı olmak ve faydası olmak ve futbolumuzun gelişmesine katkı yapmak. Kendimizi geliştirerek tabii bunu yapmak zorundayız. Yani bir yerleri geliştirmek için önce kendinizi geliştirmeniz. Bir şeyi değiştirmek için değişime açık olmanız gerek. Yani başta siz bunu kabul etmelisiniz ki bazı şeyleri değiştirip geliştirme şansınız olsun. Hocam Tavşanliyip kariyerinizi sorsam alttan da soru geliyor. Tavşanliyip niyip de neler yaptınız da böyle isminiz filozofa o, çıktı? Evet yani orada aslında benim e, e, e, en e, ciddi anlamda kendimle ilgili kendime dönük arayışlarımın başlattığım dönemdi. O dönemde biraz daha tasavvufi konularla çok fazla ilgiliydim. Yani Mesnefi olsun, Makalat olsun bunları özellikle çok irdeliyordum. O dönemlerde hayatımın diyelim ki boş bir yerini bunlar doldurmaya başladı ve beni etkilediler. Etkileyince bu sefer karşı bir fikre de yöneldim. Mesela felsefe ile din arasında çapraz bir ilişki var sözünü ortadan kaldırmaya çalıştım tahmin ediyorum. Çünkü öyle bir görev oldu. Yani Bir felsefeyle, mesela bugün bir Sokrates, tek tanrılığından bahseden bir felsefeci. Epiktotes, mesela bugün e, tanrı fikrini kabul eden ve e, e, bir köle olarak doğmuş olan bir Epiktotes, bugün e, Allah fikrini ortaya atan bir felsefeci. Yani dolayısıyla felsefeyle din arasında bir ilişki olabileceğini de göstermek adına Tavşanlı'daki o duygu halim ve e, insanlara dış görünüşün çok önemli olmadığını insanların içindeki değerler üzerinde e, e, elmaslara bakmanız gerektiğini söylemeye çalıştım. Yani biraz orada duygusal bir içe dönüklük yaşarken Aynı zamanda da kendimi ifade etmek için de o, o yolu kullandım. İyi ki kullanmışım. Mutluyum. Yani işte Hocam, bakın bugün... Hocam, tarihinin en iyi hocasısınız yani. <gülüyor> Allah razı olsun. Playoff'ta kaybetmiştiniz değil mi? Süper Lig'in kapısından evet, evet, Evet, evet, evet. Birkaç yıl sonra da o... düştü takım e, Tavşanliği. Yani, evet, yani kurumsal olarak... E, Toplumu içine eğer bir e, e, üniteyi topluma mal edemezseniz toplumsuz, taraftarsız e, e, ve onu seven kişilerden e, arındırırsanız başarılı olma şansınız yok. Futbolun böyle bir esprisi var. Yani futbol aidiyet duygusu geliştirmek için birilerine bir, e, e, bir tutunma e, ortamı sağlamalısınız. Ve toplumun bir de öyle bir şey ki futboldaki Hı. takım. Takım yapısı o kadar enteresan ki bugün hangi meslekten ve hangi renkten, hangi dine bağlı kişi olursa olsun orada kendini bulabiliyor. Kendini oraya ait hissedebiliyor ve sorgulanmıyor. Ve çok rahat bir şekilde ben bordo maviliyim veya sarı kırmızılıyım diyebiliyor. Yalnızken de diyebiliyor. Bir ortamda, bir kahvede veyahut da bir yemek yerinde de bunu çok rahat söyleyebiliyor. Ve sorgulanmıyor. Kim olduğu sorgulanmıyor. Sadece o renge aşık olması onun oradaki aidiyet duygusunu ve oraya ait olduğunu e, kabul eden bir yığın e, insan ve topluluk görüyor. Ve sorgulanmadığı için de çok rahat bir şekilde o takımı veya o kulübü tutabiliyor. Vallahi hocam işte sizde futbol sorusu soruyorum ama konu bir şekilde felsefeden gene geçiyor yani gördüğüm kudayı da. Yüzde futbol konuştuğumuz bir program olmuyor. Ondan bahsediyorum. Altta da çok güzel yorumlar geliyor hocam. Ben buradan takip ediyorum sizi göremeseniz de. Evet, evet. Ee, mesela bir Hristiyan futbol anlayabilmek için İncil okuyorum şeklinde bir açıklamanız oldu mu hocam? Evet. Ya O konuyu yani, biraz açarsanız. Hı -hı. Yani oku, okuduğumu söyleyebilirim. Çünkü ıı, yani bu ıı, o, o gün ihtiyaç vardı. Şöyle ihtiyaç vardı. Kulübün iç, içindeki ekonomik şartların zorluğu ve e, sorunlu oyuncu sayısı, yabancı oyuncu sayısı fazlaydı. Bu oyuncuları bir şekilde ikna etmeliydim. Ve onların dilinden ve onların gönlünden geçenleri anlamalıydım. Ve bu nedenle de e, İncil'in e, ve Tevrat'ın bir bölümünü işte okuyarak, Eski ayetle yeni ayet arasındaki bilgiyi de alarak, onlarla bazı konuşmalar, Adrian olsun, Zokor olsun, onlarla çok bamba olsun, onlarla çok aidiyet duygusunu geliştirmek için İsa'nın öğretileri konusunda konuları başlatarak gittik ve onlara İslamla şey arasında yani İsa'nın bizim tarafımızdan kabul gördüğünü ve biz eğer bu kabulü e, İsa'ya tanıyorsak Allah bize Peygamberimiz bunu söyledi. Siz de e, bu öğretileri karşılığında buraya emeğinizi vermek zorundasınız. Yani her şey para değil anlamında. Böylece onların gönlüne girerek bazı sorunların çözümüyle ilgili e, bir yol izledik. Örneğin mesela Isparta'ya gittiğimizde Zokora ve Bamba'yı kadro dışı bırakmıştım ben. Yani aidiyet duygunuz başta konuştuk. Aidiyet duygun var mı dedim ikisine de. İkisi de aidiyet duygumuz yok dedi. O zaman dedim ben sizi takımın içine almıyorum. Size ayrı profesyonel görevimizi yerine getiriyoruz ve sizi ayrıca antrene edeceğiz. Siz ne zaman aidiyet duygunuz yüksek seviyede olursa sizi takımın içine alacağım. Şimdi almayacağım diyor. Bu sefer e, e, Isparta'da e, kaç antrenman sonra Kaptan e, geldi dedi ki böyle böyle onur geldi dedik hocam dedi e, iki arkadaş dedi size görüşmek istiyorlar dedi bana dedi geldiler dedi e, aidiyet duyguları şu anda yüksek seviyede e, ve sizin e, e, onlara saygılı davranacağınızı bilerek ve koruyacağınızı bilerek e, takımın içine girmek istiyorlar ne dersiniz dedim Tamam o zaman idmandan sonra İkisinden sahanın ortasına sandaleyleri aldık, konuştuk ve ondan sonra da her ikisi de ve Adrian da yavaş yavaş artık takımın içine ve faydalı olmaya başladılar. O şekilde girdiler. Bu benim onlarla kurduğum bu ilişkinin altında o bilgiler yani o İncil'i okumamız ya da onlara o konuda yardımcı olmamız, o konuda yaklaşım göstermemizin yararlı olduğunu düşünüyorum. Olay böyle gerçekleşti. Hocam yani sadece e, teknik direktör futbolcu ilişkisinden ziyade bir manevi terapi de yapıyormuşsunuz anladığım kadarıyla oyunculara. Yani as, ben öyle anladım. As, aslında bunu yapmak zorundayız. Mesela bugün dünya ırkçılıkla ı, ı, bir sarsılıyor biliyorsunuz. Yani bugün evet. siyahi oyunculara çok affedersiniz zenci, işte muz atmak, Negro. farklı şeyler evet. konuşmak gibi... Bir baskı altında. Ve bundan dolayı da mesela yabancı Türkiye'deki yabancı oyuncular çalıştığım oyunculara onlara rahat olmalarını ve sa sağlıklı düşünmeleri burada kendilerini çok iyi hissetmelerinin en büyük örneklerini yine bizim Veda Haccı'ndan veriyorum mesela bazen. Mesela diyorum ki peygamber o gün peygamberimiz mesela Veda Haccı'nda arabın beyaza, beyazın araba üstünlüğü yoktur diyor mesela. Şimdi biz bunu onlara anlattıkça onların etki etkilenmesini sağlayarak işlerini daha yüksek. Çünkü çok büyük döviz harcama e, e, harcıyoruz biz. Bugün hmm. kulüplerimizin bugün kulüplerimizin hepsinin e, dünya kadar borcu ve eğer devlet bugün e, katkı vermezse hep, hep bütün kulüpler iflas etmiş durumda yani. Hocam kameranın biraz e, altında kaldınız da biraz yükseltirseniz sizi daha iyi görebiliriz. Yani burnunuzun üstünü görmeye başlamıştık en son çünkü. Tamam mı? Hocam <gülüyor> yabancı dil konu yabancı dille olan aranız nasıl? Burak oldu sormuş. Yani e, bugün bir teknik rektörü en az kaç dil bilini. Bu konuya bakış açınız nedir? Şimdi şöyle söyleyeyim yani İngilizce bilmek zorundasınız. Benim orta derece bir Fransızcam var. Ee, bir yatırım yaptım ama... E, Basit konularda anlaşabiliyorum. Ee, e, yine de mesleki e, yüksek seviyelerde olduğunda tercüman kullanıyorum. Ee, İngilizce çok geçerli bir dil ee, kullanmalısınız. Yani sonuçta çalıştığınız insanlar bazen oyuncular bazen tercümansız aracısız sizle konuşmak ister ve evet. kendini orada çok daha a, şey hisseder, yani güvenli hisseder. Bu nedenden dolayı bizler mesela ben ee, kendi yabancı dilini, yabancı dil, İngilizceyi çok iyi konuşan e, antrenör arkadaşların bir kısmıyla çalışıyorum. Bir de yabancı dil bilen veya futbolla ilgisi olan birini daha ekibin içerisinde tutuyorum. Oyuncularla konuşurken de kulüp tercümanını kullanmak yerine ben o e, görevde bulundurduğum, ekibin içinde bulunduğum tercümanla konuşuyorum. Çünkü oyuncu, Bazen yöneticinin duymak istemediği şeyleri sizle konuşmak ister. Ama kulüp tercümanı bu nedenden dolayı e, kulübün elemanı olarak kendini rahat hissetmiyor oyuncu. O zaman siz devreye kendi e, ekibinizdeki kişiyle girmek zorunda kalıyorsunuz. Ve bunun da çok yararlı olduğu anlar oldu. Yaşıyoruz bunları da. Ama dediğim gibi bugün e, antrenörlüğe başlayan e, genç teknik adamların İngiliz... İngilizce konusunda kendilerini yetiştirmelerinin gelecekte iletişim kurmada, dünyaya entegre olmada, inovasyonda, yenilikleri takip etmede, makaleleri okumakta çok daha işine gelecek. Biz biliyorsunuz yaşımız gereği internetle buluşmamıştık gençliğimizde ve yayın elde etmek çok zordu ve kitaplar satın almak için Ankara'lara, İstanbul'lara giderdim. Üniversitelerdeki hocalara yalvarırdık bize biraz yayın verin diye. Ne zaman e, yayınlara kavuştuk biz? 1990'da Pionte'nin e, yeni bir e, e, kurs anlayışı getirmesinden sonra bizler de yavaş yavaş yayınlara ve e, futbolla ilgili yeni paradigmalara açıldık. E, ama dediğim gibi e, İngilizce bir dili bilmelerinde teknik adamların yarar var. Onlara yarar sağlayacak. Hocam Mehmet Akgüz'ü Türk futboluna kazandıran isimsiniz benim gözümde. Yani, daha önce altlıklarda oynuyordu ama Tavşanliğe bir Beşiktaş'a <gülüyor> transferi sürecine yardımcı oldunuz. Mehmet yüz hakkındaki düşüncelerinizi sormak istiyorum. Şu an kendisi Adana Demirspor'la ıı, maç ıı, yapıyor. Çok, çok güzel bir çocuktur. Kalbi yani. çok güzeldir. Yani 30 yaşında da olsa kalbi güzeldir. Benimle şu anda konuşmuyor. Biraz küskün bana. Ee, yani sorun şeyde, mu oldu hocam aranızda? Ya Aksar'da, Aksar'da bir e, e, sorun. E, e, yani daha doğrusu onunla aramda bir sorun yoktu. Antrenmanda bir kavga e, olayı oldu. E, üstü kapalı geçeyim. E, o Hı. kavgada e, tabii siz teknik adam olarak o tip anlarda ilk çözümünüz her ikisini de antrenmanın dışına almaktır. Biz de öyle yaptık. Öyle yapınca kendisine ama kendisi haklıydı yani. Ama ben bir lider olarak bütün takımı o anda kontrol etmek, disipline etmek için her ikisini de antrenmanın dışına davet ettiğim için o bundan alınganlık gösterdi. Hakkını helal etsin bilmiyorum. Ama... Yine çok seviyorum onu. Çünkü gerçekten güzel bir adamdır. yani Mehmet e, e, e, iyi, iyi bir insandır. Yani. Ben onu hala bir seviyorum. Yani evet Kalbimde iyi bir e, kontratakçıdır. Çok iyi bir hızı ve reaksiyonu daha da ilerletti. Mesela şu an koordinasyon ve analitik yönde de e, e, analitik zekasını da devreye sokmaya başladı. Buna tecrübe diyoruz işte biz. E, bunlar olunca Bugün mesela 1. Lig'de sonuç değiştirebilen bir santrofo oldu Hı. artık yani. Evet. yani, yani sonuç her takım oluyor. almak ister Mehmet Evet. 1. de şu Hatta var, Süper Lig'de Mehmet... küme düşmemi oynayan takımların hepsi de almak evet. ister. Bir de Mehmet'i biraz zorlayacaksınız. Yani onu iteceksiniz. Biraz böyle hani dedim ya, e, şeye de biraz yatkındır. E, e, kendini rahat hissetmeye, rahatlatmaya yatkındır. Onu <gülüyor> biraz zorlayacaksınız çok iyi şeyler yapabilir Beşiktaş Beşiktaş sürüveni e, bence orada ona yardım eden bir e, bir yapı oluşturulmuş olsaydı bence e, süperlik sınıfında devam ederdi ve e, başarabilirdi yani orada biraz yalnız kaldı ve kendini yalnız hissetti duygusaldır da yani bana küskünlüğü Hocam duygusallarını duygu. şuradan e, örnek vereyim. Birkaç hafta önce Adana Demirspor'la bir gol kaçırdı. Bütün takım teselli etti kendisini ama yine oyundan çıkmak istedi. Oyundan çıktı mesela. Evet. Orada işte sorumlu hissediyor kendini. Yani e, ama baş etmesi gerekir o konularda. Ben de biraz duygusal adamım. E, kendisiyle baş etmesi, bunlarla baş etmesi gerekir aslında. Yani. Umarım bunu yapabilir. Yani daha da genç belki de bir 5-6 yıl daha futbolun içerisinde yine Süper Lig'e çıkabilir diye düşünüyorum. 86'lı hocam 34,5 yaşında. 35'ine girecek. Yani 1-2 sene bence. Tahminim. Yani 1-2 sene daha ama e, şeysi var. E, nasıl söyleyeyim? Yani e, fit durumu hala var. Yani evet, evet, belki doğru. hızında hızında bir e, e, düşüş Belki ufak bir düşüşler olabilir kas yorgunluğu ve e, yaşlılığa bağlı olarak ama yine de çözüm üretebilir bu sefer de analitik e, zekasının gelişmesi pozisyon oyunun iyi oynaması ona bir takım avantajlar kazandırabilir. Hocam Mehmet yüzde şöyle bir özellik var. Diğer futbolcularda ben pek denk gelmedim. O yüzden size sormak istiyorum. Böyle bir gol attı mı 3-4 hafta üst üste atabiliyor ama böyle bir, bir maç, bir iki maç atamayınca da 5-6 maç atamayabiliyor. Yani bu da psikolojik i̇şte bir şey bu, galiba değil mi? Tabii tabii tabii. tabii, tabii. Bu, bu işte ona e, bu tip insanlar yani duygusal adamlar kendi içlerinde saat başı ol, olmasa bile gün Gün aşırı bazı mahkemeler kurarlar ve kendilerini yargılama yönü güçlü bir e, tavır olarak önlerinde durur. Hep kendilerini yargılayarak, e, kendilerini e, sorunlu ve suçlu görerek, kendilerine eziyet ederek yaşamı bu şekilde e, yaşamaya çalışırlar. Doğru olmadığını e, ne kadar anlatsak da, doğru olmadığını söylesek de, Yaşam çünkü oyun bir bütün yani 11, evet. 20, 26, 28 kişinin oynadığı bir oyun ve bunun ayrıca sadece sana bağlı faktörler yok, yönetime bağlı faktörler var, akem faktörü var, sağ faktörü var, arkadaşının iyi niyet ya da farklı düşünme e, faktörü var, karar verme faktörü var. Bu sadece sana ait değil ama yine de bu, bu e, sorumluluk hisseden karakterli e, oyuncular. Bu tip e, zaaf şeyler gösteriyorlar. Hocam Burak nu, Kemal Oğlunun bir sorusu var. Bence güzel bir soru. Hani ve bu soruyu sorabileceğimiz nadir insanlardan birisiniz. Benim gözümde öyle. Hocam Avrupa'ya giden oyuncularımız neden fizik açıdan hep eksik deniliyor? Türkiye'deki kondisyonerler mi? Kondisyoneller mi kötü yoksa hocalarımızın antrenman bilgileri mi eksik? Soru bu. Yani Cengiz Şimdi Ünder gittiğinde de söylendi. Çağlarda da söylendi. Kim giderse gitsin söylendi hocam. Oyuncularımız şeye inanmıyorlar. Yani bilimsel çalışmalara ve bu bilimsel çalışmaların verilerini dikkate almıyorlar. Mesela biz bugün GPS verileriyle çalışıyoruz, timpro verileriyle çalışıyoruz, spart şey çalışıyoruz. Dolayısıyla oyuncular, oyunculara bunların sonuçlarını gösterdiğimizde. Özel biraz daha çalışması gerektiğini söylediğimizde çok fazla dikkate almıyor. Bir de şu var: planlamalarımızda bu kondisyona yönelik, özellikle performansı geliştirmeye yönelik olan verilerimiz aşağı yukarı 10 yıldan beri kullanmaya başladık. Ondan önceki süreçte elimizde veri olmadan sadece e, tura bağlı olarak örneğin sahanın etrafı 400 metre o 400 metreye baz alarak e, oyuncunun hızlarını arttırmasını ya da dönecek olduğu o çevrede döndüğü süreyi kısaltarak ya da büyüterek hızını kontrol edebiliyorduk. Yani saatte şu kadar hız bu kadar hız işte dayanıklılık şeylerini tahmin edebiliyorduk. Ama bugün dediğim gibi e, GPS olsun Tim Pro olsun. Bunlar artık bize o kadar basit ve kısa yoldan sonuçlar veriyor ki bunları e, oyunculara e, adapte etmenin yolu daha da kolaylaştı. Artı bir de şöyle bir şey var. Bugün e, performans gelişimi bireyselleşti artık. Yani biz eskiden takımı bütün olarak aynı dakikalar ve aynı süre içerisinde aynı tempoda çalıştırdığımızda 10 tanesi gelişirken 15 tanesi gelişmiyordu. Anlatabildim mi? Yani zorladığımız zaman e, e, diyelim ki uygulamadaki e, şiddet hani bizde antrenman normları var ya kapsam, süre, şiddet şimdi bunlardan şiddeti uyguladığınızda ama dediğim gibi e, e, 10 tanesinin nabzı bu şiddette 100 Diyelim ki 180'i buluyor. 15 tanesi dayanıklılık zeminin en altında 140'da gidiyor. Şimdi amaç değişti görüyor musunuz? Yani bir evet. takımı, takımı yüksek bir performansa hazırlarken 10 tanesini hazırlıyorsunuz. 15 tanesi bundan antreni olmuyor. Şimdi eleman sayıları arttı ancak yöneticilerle karşı karşıya geliyorsunuz. Yani ekibinizin fazlalığı evet. bu sefer e, sorun oluyor. Prim sorun oluyor, maaş sorun oluyor. Bu sefer de yönetici bu paralarla ilgili sizinle tartışmaya giriyor. Bu Bunu da gerçekleştiremiyorsunuz. Aslında e, en alt seviyede gruplar yaptığınızda ekibinizde 7-8 kişi birden olmak zorunda kalıyor. Anlatabildim mi? Hocam Bunlar, peki ideali kaçtır? Yani bir teknik direktör kaç yardımcı ile çalışmalı? Sizce normal nedir? bu Yani bana bana göre öyle çok sayıyı abartarak da e, e, e, ileri gitmemek lazım. Ve 8'i 7'yi 8'i de geçmesi bana göre biraz abartıdır. Aa, şu olabilir. 7 ve 8 e, sahanın, içer, sahanın dışında PR'ınız olabilir. Mesela sizi basınla veya diğer e, çalışmalarla, yönetimle bir menajeriniz olabilir. Kendinize bir iki danışman tutabilirsiniz. Bunlar ayrı. Çünkü bu yönde de çalışan antrenörler var. Bunlar çok şey değil. Yani yapabilirsiniz ama sahanın yeşil zemin içerisine aldığınız kişilerin sayıları dediğin gibi yani benim idealim 7 ve 8. Benimle birlikte. Çünkü çok fazla olduğunda da ekibin rahatsızlıkları artıyor. Bu sefer sizin bazı e, yönlerinizi bu şeyler meşgul etmeye başlıyor. Oysa sizin kafanız sadece e, organizasyona taktiğin sahan içerisinde uygulanmasına ve taktik çalışmalarına yoğunlaşarak e, silahınızı güçlü bir silaha dönüştürmeniz gerek. E, o nedenle de çok fazla ekip sayısının olmasının da dezavantajları var. Şimdi konuyu söylemiştiniz yani, neden biz Türk olarak uyum sağlamada zorluk yaşıyoruz? Şimdi dediğim gibi, burada o saygıyı vermiyor profesyonel oyuncu size. Ama orada, orada kulüp manifestoları, güçlü manifestoları ve çevrenin oyuncuyu etkilediği anlar var. Mesela bugün Avrupa'ya git, Avrupa'daki işçimiz atıyorum. Almanya'da yere tükürmez ama Türkiye'ye geldiği zaman yere çok kolay kağıt ve çöp atabilir. Sorduğunuzda şöyle bir cevap veriyor. Orada doğal bir kontrolün oluştuğu, otomatik olarak onun e, oraya tükürmesindeki e, kendisini izlendiğini sayması onu e, oto kontrole itiyor. Ama bu buraya geldiğinde bu oto kontrolden kurtuluyor. Bu da sebeplerden biri. Oyuncularımıza biz teknik adamlar kendimizi inandıramadığımız taraf da var ve çok iyi e, e, e, antrenörliğimizi geliştirme konusunda çok iyi e, olmadığımızı da kabul edelim. Orada da bizim belli bir hatalarımız olduğunu kabul edelim. Tüm bunlar bir araya geldiğinde çevrenin de burada e, olumsuz katkıları. Oyuncularımızın bir de şu var motivasyonlarındaki motif yetersizliğini biz büyütemedik. Şöyle, bugün futbola başlayan bir çocuk, bir ev, bir araba, bir manken hanım e, ve kardeşini evlendirmek, işte babasını annesini ev almak gibi bir motive e, başlıyor. Oysa bunu işselleştirip, ben dünyanın en büyük takımında oynayacağım, Strat'ta Avrupa'da e, tanınacağım, yılın dünyada yılın sporcusu olacağım motivasyonuyla başlamış olsa, işte o zaman hedefler, daha başka yerlere gider. Anlatabildim mi? Biz bu güdülemede... Ben oldum şeyi var işte onu anlatıyorum. Okey, yani çabuk güdülemede buradaki aşırı ilginin e, e, onda yarattığı e, şımarıklıklar, bunların hepsi bir araya geldiğinde ne oluyor? Çocuk 19 yaşında 10 trilyon parası var veya 5 trilyon parası var. Ya da olacak. Yani böyle bir beklentiyle de e, yani olacak, benim param olacak, işte şu olacak. Saygıyı Saygıyı, davranışlarında ve entelektüel bilgisinde değil de cebindeki katlanmış paralara e, bağlayan bir anlayışı değiştirmemiz gerekiyor. Altyapılardan itibaren bu anlayışı ve bu e, davranış biçimini onlara e, anlatmalı ve kabul ettirmeliyiz. O zaman işte dünyayı fethedebilir miyiz? Fethedebiliriz. Neden? Şu an nüfusumuzun yüzde 52'si 26 yaşının altında. Dünyada böyle bir nüfus yok. Bütün devletimizin sportif alanlara verecek olduğu katkılar, bugün savaş sanayini mükemmel hale getiren devletimizin bu başarısını, spor alanlarını büyüterek, spora yatırım yaparak, sağlıklı nesilleri, bak bugün yazılımlar konusunda Hindistanlıları geçmiş durumdayız. Mesela biliyorsunuz yazılım konusunda Amerika'da Hindistanlılar biri bir numaradır. Ama eee biz de şu anda mesela yazılım konusunda çok ilerlemiş durumdayız. Yani bunlar... Önceden Hindistan'a eğitim almaya gidiyordu hocam. Türk böyle yazılımcılar. Yani evet, evet ama bugün mesela biz bizim yazılımcılarımız da Amerika'da teknoloji yat, yat, yat, yazılımları konusunda da aranan kişiler olmaya başladı. Yani evet. dolayısıyla e, bu değişimi sağlanabilir. Bu şekilde bu yönde sağlanabilir. Hocam şimdi Göztepe'nin bir teknik ara, direktör arayışı var. Göztepe'liler de soruyorlar. Göztepe yönetimi sizle herhangi bir görüşme yaptım mı hocam? Ya da Göztepe nasıl no, bir cami ya? Hani orada çalışmak Göz... ister misiniz? Evet, tabii çalıştık biz orada. Ee, Giray Hoca'yla e, küme düşme hattına girdiğinde e, İzmir'de biz çalıştık. 98 galiba. Tam tarihini hatırlamıyorum. Yani Göztepe biliyorsunuz kendine böyle kapalı gibi gözükür ve kendi tarihiyle zirve yapmış. Yani eski zemininde hikayeleri olan, kulüp hafızası olan ve güçlü kulüp hikayeleri olan bir kulüp. Yani saha hikayeleri çok güçlü bir kulüp. Dolayısıyla onu sevenlerin veyahut onu kabul edenlerin bu tarihi işlerle birlikte mutlu olma eğilimi ve aidiyet duygusunu büyüten bir durum var. Aynı Trabzonspor'da mesela şampiyonluk yaşamış, Galatasaray'da mesela, Fenerbahçe'de bu şampiyonluklar ve başarılar o, o, tutun onlara insanların tutulmasını sağlıyor. Onları mutlu eden bir, bir durum yaratıyor. Dolayısıyla göster taraftarıyla da e, yani bir de şöyle söyleyeyim. Fanatiği de var. Yani fanatiği de var ama ee, o kadar entelektüel bir tarafları var ki yani doğruyla yanlışı belli bir zevinde ve seviyede eşitleyebilir. Yani e, tutabilir. Ha, aşırısı olan, olan bir taraftar. Hı? Yani evet ama fanatik kısmında da var ama onu az görüyorum. O daha az ama entelektüel olarak kendini geliştirmiş ve e, sosyal e, e, gücü yüksek bir taraftar grubu var. Onu sevenler var ya. Yani. Hocam teklif gelirse çalışırım mı diyorsunuz onu Tabii ben, niye, Neden olmasın yani oralar çok çok büyük camiyeler, çok güzel camiyeler. Yani e, bir de şöyle bir şey var bize ekmet veren, ekmeğimizi e, yediğimiz, aldığımız bu bu yerleri yani hem korumalı, bir kuruşuna bile zelal gelmeden korumalı hem sevmeli hem de gelişmesine katkı vermeliz. Bazen bu katkı vermeye çalışırken Anlaşılmayabilirsiniz de. Yani çünkü dünyada e, ilk başta öldürülüp daha sonra da iadeye itibar verilen bir yığın insana tanık oluyoruz. Öyle değil mi? Yani zaman evet. çağlarında anlaşılmıyorlar ama e, bir süre sonra e, geçtikten sonra iadeye itibar verilerek onurlandırılıyorlar. Bu da e, toplumların kaderi diyelim veya o kişilerin kaderi. Hocam şimdi böyle e, taraftarı çok güçlü kulüpler var bir de hani Osmanlı Spor'da çalıştığınız için sorayım böyle görece zayıf e, destek gördüğümüz hani taraftar anlamında söylüyorum öyle kulüpler var camiası güçlü güçlü taraftarların önünde çalışmak mı daha güzel bir duygu yoksa böyle seyircisiz maçlarda e, takım çalıştırdığınız zaman ha? Osmanlı sporcu As sormaya çalışıyorum yani. As aslında mesela camiyaları büyük takımlarda çalışırken stresinizi e, yüksek tutuyorsunuz. Yani stres, yüksek bir strese uğruyorsunuz. Eleştiri ve e, tenkite karşı direnciniz zayıfsa büyük camiaların e, mesela bugün sanal alem ya da şöyle diyelim sosyal ortam. Bugün e, büyük camialarda teknik adamın duygularına dokunduğu için onu çok zor durumlarda bırakan yorumlar ya da olumlu ya da olumsuz yorumlar çok baskı altında alıp başarısızlığa da yol açabiliyor. Aidiyet duygusu zayıflıyor. iş kalitesi düşüyor. Ama mesela ben çalışırken, büyük takımlarda çalışırken hiçbir zaman sanal alemle ilgili kapatırım. Telefonumu da kapatırım. Çalışanlarım da bilir. Bana oradan herhangi bir bilgi, olumlu ya da olumsuz bilgi getirmezler. Ee, ama eleştirilerini toplantıda kendi e, düşünceleri gibi yansıtırlar. Ben de o düşünceler üzerinde kendimizi değiştiririz, geliştiririz. Ama seyircisiz takımlar size yaratıcılığınızı kullanmak, yani baskıdan uzaksanız, yaratıcılığınızı kullanmak e, e, size büyük cesaret de verebilir bu durum. Mesela bugün siz büyük takımlarda e, bir teknik adam, yaratıcı zekasını yaratıcı e, taktik olarak hissettiklerini uygulamak yerine e, dünyanın ve toplumun kabul ettiği taktikler ve e, şeyler üzerinde yoğunlaşıp. Mesela bugün dörtlü savunma, üçlü savunma e, kullanılmaya başlandı. Bunları kullanabiliyorsunuz ama ben şu şu şekilde oynamak istiyorum diyerek e, e, ortaya atıldığınızda sonuçların size çok ağır ödetileceğini düşündüğünüz için ee, teknik adamların yaratıcılığını kullanma şansı azalıyor. Ve bu da futbolun gelişmesine yönelik bazı e, e, diyelim seviyeyi de aşağıda tutuyor olabilir. Mesela bugün ligimizi satamıyoruz mesela. Bizim. Bugün İngiltere ligi Ticari anlamda pazarlayamıyoruz. Evet. Pazarlayamıyoruz mesela. Çünkü yani bugün e, topun oyunda olma süresi çok... Neredeyse 30-33'lere düştü ee, ama bugün şampiyonlar liginde bu 55 ee, İngiltere'de 55 mesela istatistik e, olarak mesela öyle maç oluyor ki 30'a bile düşüyor mesela Hocam, yere yatan 30 dakika mı koşmuş oluyor o zaman mantıklı o mantık yani 30, 30 dakika topun oyunda olması demek aslında 30 dakikanın koşmasının içinde yürümek var. Efendim yani. sana söyleyeyim, 8 kilometre hızda koşmak var, 30 kilometrede koşmak var, bunu ya bir, bir tanedir ya iki tanedir. Diğerleri Fakat de zaten, ödeyim, evet. bu sefer ne oluyor? Oyun hızınız düşüyor, oyun kalitesi düşüyor ve bu sefer yana açısı, yani açısı büyük paslarla oynamış oluyorsun. Taç atma sayın fazlalaşıyor. Bir de oyuncularımız... Iı, ıı, bir iyi niyet kararı almak zorundalar. Şu yere yatmalar, etik olmayan düşüşler, zaman geçirmeler. Bunları biz de bazen oyuncuya itiyoruz. Bakın bunları samimi olarak değil, sen Güçlü bir rakiple oynuyorsan yat, yat diyorsun hocam. Yani mesela, bunu, bunu içinden söylemesen de içinden, hani çünkü başarı, yönetici seni buna zorluyor. Çevre, taraftar seni başarıya zorluyor. Bugün Türkiye'de teknik adamın ee, anlaşma süresi 6 aydan kısa. Evet ben onunla ilgili bu, bilgi vereyim ortalama. hocam. Bu sene 10 bu sene takım hoca değiştirdi. 4 ee, yani, tane takım 3. hocayla çalışıyor. Yani evet. De demek ki burada bir başarı e e zorlaması nedeniyle teknik adamların da e zorlandığı gerçeğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Yani bu sefer yaratıcılık e devre dışı bırakılıyor. Bu da futbolumuzun izlenebilirliğini Veyahut da satılabilecek olup paraya dönüştürülebilir pazarlanabilmesini de engellemiş oluyor. Hocam e, Konyasporla bir Süper Kupa kazandınız ama Konyaspor'da başarılı olduğunuzu düşünüyor musunuz 2017 yılında? Şu, düşünüyorum. E, ben oraya geldiğimde yönetimde bir ani e, değişim oldu. Yani şu an üstü kapalı konuşayım. Bir de e, oyuncu lider oyuncuyla onu kadro dışı bıraktım. İsim vermiyorum. Ve o kadro dışı bırakma durumunu kendimi haklı görüyorum. O durumda yönetim ve biz birlikte o konuyu aşamadık. Aşamayınca ben yalnız kaldım. Yalnız kaldım ve bu sefer karşı taraf yani yönetim yani tarafını farklı seçti. Ben e, şeyden vazgeçmedim ama inandığım şeyden vazgeçmedim. Evet, evet, vazgeçmedim. Efendim. Çünkü ben kimsenin ekmeğiyle oynayan bir insan değilim. Yani kendimi, insanın kendisini anlatması doğru değil de ve e, o sorunu biz bir şekilde e, çözemedik. Ben yalnız kalınca bir süre sonra da zaten e, yararlı olmak yerine e, olayın dışında kalmayı uygun gördüm. Hocam 40 dakikada Türk futbolunu konuşuyoruz. Artık Trabzonspor konuşma vakti geldi. Biraz da alttan psikolojik baskıda yiyorum evet. e, Trabzonspor'da doğru zamanda çalıştığınıza inanıyor musunuz? Doğru zamanda çalıştığıma inanıyorum. Evet çünkü e, şartlar benim altyapıya önem verdiğimi, o oyuncuları kazanma durumu, kulübün ekonomisinin yetersiz olması bizim gibi... Trabzonlu ve Trabzon'a Trabzon sporlu olan diyelim antrenörlerin devreye girmesi kulübün ekonomisini de düzeltmeye altyapının verimli oyuncularını kullanma şansı da kulübe sağlayabilirdi mesela. O nedenle evet. ama daha sonra kulübün işleyişinde bazı siyasi girişimler olup da kontrol bazı yapıların eline geçince bu sefer biz ee, artık orada e, kontrol bizim dışımıza ya da yapmak istediklerimizin dışında bazı şeylerin yapılmasını sağladı. Oysa şartlar o kadar uygundu ki mesela e, geçen yılda e, Ünal Hoca'nın başladığı dönemde de şartlar yine altyapıların e, devreye girecek olduğu uygulamaların yapılabileceği bir şartlar içindeydi ve oldu ve başarılı oldu. Bugün Yusuf yazıcıları falan ömürleri falan... E, kazandık. Evet. Abdül, Abdülkadir. Abdülkadir'leri yani şeyi kazandık. Abdül, diğer Kadir'i kazandı. Yani Serkan'ı kazandık. Şimdi dolayısıyla e, e, bizim genetiğimiz Trabzon'daki genetik her zaman Trabzon spora yani yıldız olarak belki yıldız oyuncu değil ama tamamlayıcı oyuncu konusunda her zaman e, oyuncu verebilir. Her zaman. Yani siz kulübenizi 50 milyon euro yerine ya da 25 milyon euro yerine 2,5 trilyonluk 2,5 milyonluk bir kulübe yapabilirsiniz. Bu da kulübünüzü 50 trilyonun üzerinde bir katkı verebilir. Yani tamamlayıcı oyuncuları Trabzon'un altyapısından yapabilirsiniz. Yıldız oyuncularınız kaç tane olacak? 6 tane mi? Al 6 tane yabancı o zaman. Geri kalanını tamamlayıcı oyuncu olarak altyapından yapabilirsiniz. Ve bu yani bu altyapıdan gelen oyuncuların kalitesi Zaman içerisinde tecrübelenerek aradığınız kaliteyi size verir. Yani genetik size bu kaliteyi verir. Bundan korkmayın yani. Ama maalesef e, ben yine dediğim gibi e, iyi ki Trabzonspor'da çalışmışım. E, kendi insanımı seviyorum, kulübümü seviyorum. Bunun içinde e, bazı bedeller ödedik. Ama e, bir de Türkiye'de mesela ben Trabzon sporluyum deyip başka takımların bize saygı göstermemesini gördük ama ben Fenerbahçeliyim deyip başka takımlarda çalışan ya da oynayan kişilerin de saygı gördüğünü gördük. Şimdi hangisi doğru ve ben sahtekar mıyım? Onlar doğru dürüst adamda Trabzonlular sahtekar mı? Yani ben maç mı satarım yani? Yani Hocam bunun örneğini geçen sene yaşadık. Ankara gücü maçı öncesi, Ankara gücü Trabzonspor evet. maçı öncesi, Ankara evet. gücü hocasıyken evet. e, bu minvalde açıklamalar yaptınız görevinize son verildi. Yani Trabzonspor ya ya. olduğunuzu gizlemiyorsunuz. Şampiyon, gizlemiyor inşallah Trabzonspor şampiyon olur demiştiniz galiba yanlış hatırlatır. Yani şey, o, o, o zaman bu zaman dedim. yani Bir de olmasını da sadece Trabzon'u açısından istemedim. Türk futbolunun kalitesini büyütme açısından da istedim. Artı Trabzon'un mesela bugün dünyada yani eşi benzeri olmayan bir şehri ifade etmek istedim. Bugün 35-40 milyona 40 bin kişi oynuyor Trabzonspor. Yani futbolun kalitesini, seyirci kalitesini de yükseltiyor. Şimdi ne olacaktı? Trabzon şampiyon olsaydı Hani gençlerimizin büyük bölümü şampiyonluk görmemiş, mutlu, tekrar futbola sarılan, futbolu tekrar destekleyen. Bir 30 bin kişi daha katılacaktır. 60 bin kişi, düşün Trabzon'u seyreden 60 bin kişi var. Ve bu 60 bin kişinin oluşturduğu bir ambiyans, bir katkı var. Şimdi Türk futbolunda bir de şu var. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş dışında Trabzonspor'un geçmişte yapmış olduğu bu başarıların tekrar edilmesi tüm ülkede diğer takımların da kendilerinin olabileceği anlamını kabul etmesi onların da kendilerini daha fazla geliştirmelerini sağlayacaktı. Ben biraz da bu yönde bakarak bunları söyledim. Ama tabii ki de kulübümün ihtiyacı da vardı şampiyonluğa. Ekonomiye, şampiyonlar ligine katılmasına, paraya ihtiyacı vardı. Prestige'e ihtiyacı var. 30 35 seneye yakın şampiyon olamamışız. Bu, bu da bir prestijti. Bunu da kulübümün kazanmasını istedim açıkçası. Yani hocam o Ankara gücü Trabzonspor maçını bir bir bitmiş sizin görevden evet. ayrıldıktan sonra. Ee, evet. Şey, aynı sonuç olur muydu siz takımın başında olsaydınız? Ben, Trabzon mu yenerdi? Bana göre Trabzonspor'u yenebilirdik o gün. Ama Belç beraber yani, bitmiş diyorsunuz. Yani evet. Yenmesi için de e, çünkü yani bizim Trabzonlular olarak da bu ülkede e, ve bu dünyada yaratılmış olmamızın bir anlamı var, bir rolü var yani. Yine şovenistlik yapmıyorum aslında yani. Burada sadece DNA'mızın bize vermiş olduğu bazı e, avantajlı ve dikkate alınması gereken davranışlarımız ve rollerimiz olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Ama aynı zamanda da kötü, kötü yanımız da vardır. Bizde amigdala çalışmaz. Yani beynin içerisinde e, davranışları kontrol eden birinci mekanizma çalışmaz bizde mesela. Kavgacı, kavgacı bir yapımız vardır. Çok kısa süre bir saniyede sinirlenebiliriz. En son söyleyecek olduğumuz lafı ilk başta söylemek teşebbüsünde bulunabiliriz. İşte dediğim gibi beş saniye veya on saniye sonra da dünyanın tamamen tersinde dünyanın en kaliteli ve en anlayışlı adamına dönüşebiliriz. Yani bu, bu bizim yapımız. Hocam Ankara Gücü yönetimiyle temasınız nasıl oldu ondan sonra bu açıklamanın ardından yani aranızda helalleştiniz mi? Yok helalleşmedik ee, yani e, bunu şunun için yapmadım her ayrıldığım yerde helalleşirdim yani size yani şöyle söylüyor birileri sen maç satarsın e, sen ihanet ede, eden bir adamsın bunu yüzünüze direkt söylemiyor davranışlarıyla söylüyorlar ve siz bu algıyı alıyorsunuz ve o kişilere hadi bana eyvallah hakkınızı helal edin demek işime gelmedi. Ee, öbür dünyada Sırat Köprüsü üzerinde karşılaşacağız ve Allah'ın huzurunda e, helalleşmeyi oraya bıraktım. Orada helalleşeceğiz. Ankara camiasıyla değil o günkü yöneticilerle değil mi hocam? Tabii çok, çok, tabii, tabii çok çok. Çok iyi bir e, kulüp yapısı var. E i̇şte taraftarı e, hayranlık derecesinde ölümüne e, e, takımını seviyor. İçlerinde çok kaliteli e, e, taraftarlar var. Bana e, o dönem içerisinde olumlu yazılar yazıp beni morallendiren e, yazıları yazan kişiler, özellikle Whatsapp'ıma haber gönderen insanlar da vardı. E, ama dediğim gibi, Onlarla bir sorunumuz yok. Oralar bizim ekmek teknemiz. Bugün bana desen ki Ankara gücü için ne düşünüyorsun? Allah zeval vermesin derim mesela. Allah Düşerler ee, mi hocam bu sene? Yani Allah işleri düşmandır. zordur. Dört, dört takım biliyorsunuz. Ve evet. e, işler oldukça zor. Ee, yukarıdaki takımlarla arada fazla fark yok. Ancak e, şey biliyorsunuz, transfer yasağı geldi. Kongre kararı alındı. Bundan sonraki süreç nasıl çalışır onu bilmiyoruz tabi yani. Onun Orada, için benim... Hı hı. Kayseri, yani, Denizli, Erzurum şu an potada olacak. Orada da dört takım. Evet, evet. Yani hepsi zor durumdalar. Aradaki farklar 35 puan, mesela tepedeki adamın 35 var, aşağıdakiler 14 mesela. 16 evet. puan Kayseri potada 15, 14, 13 diye sıralanmışsın hocam. Evet yani 14, 13 o civarlarda gidiyor ama tepede 35 yani e, iyi bir ortalama yakadı, yakalamış oldu 35'ler. E, yani bu şunu gösteriyor, e, 70 tabi takım sayısı da artınca mesela 30-33 ortalamalar genelde şampiyon yapıyordu yani 2 puan ortalamaları. Bu sene 40 olacak gibi duruyor hocam. Yani e, evet yani belki bu, bu sene 70'in üzerinde bir puan şey yapacak, şampiyon yapacak yani. 35 mesela düşme e, çıtasıydı. Bu sene sanıyorum 40 ve üzeri, yani 45 arası düşmeyi belirleyecek. Ve bu rakamlara ulaşmak da o kadar kolay değil yani. Hocam, e, keşke çalışmasaydım dediğiniz bir kulüp oldu mu bugüne kadar? Yani keşke pişman olduğunuz bir kulüp oldu mu çalıştığınız yani böyle hatırlıyorum. Evet, belki Beler Bey'inde bir projeye gitmiştim. O orada işler düşündüğüm gibi gitmemişti. Böyle daha sonra yani farklı şeyler yaşadık. Aslında orada da oranın da öğrettiği şeyler var. Memnunum yani. Sonradan el değiştirdi kulüp. Şu şekil farklı şeyler oldu. Belki orada bir şey yaşadım ama orada da bir öğreti e, kazandığımı düşünüyorum. Orada da bir şeyler e, kazanıyorsunuz. Dolayısıyla ekmek yediğimiz yerlerle ilgili hiçbir e, şeyim olmadı çünkü çoluk çocuğumuza oralardan ekmek yediriyoruz. Yani Hocam, alıyoruz. Ocan son dakikalar artık e, Sumidika'yı sormak istiyorum. Sumidika size başarılı mıydı? Yani nasıl hocaydı? Sağ dışı bambaşka, Şimdi, sağ içi bambaşkaydı. Görüşünüz. Yani güzeldi. bana. Bana göre cesaretle bazı kararlar aldı ee, ve oyuncularını da kendisini inandırdığını düşünüyorum. Yani oyuncular da bu e, cesur hamleler üzerinde uyum gösterdiler ee, ve sonuçlar da beklediği gibi e, ve gitti. E, fakat biz teknik adamlar aynı zamanda saha içinde ve saha dışında e, bakılan insanlarız yani. E, evet. Tutkululara nasıl? Bak, bu, bu, bu, evet, göz önündeyiz. Bravo. Ee, dolayısıyla bizler istediğimiz şekilde ya da aklımıza geldiği şekilde e, bir takım davranışlar gösteremeyiz. Burada bir öğretici yanımızda da örnek alınma yanımızda var. Burada bir sorumluluk gidiyor, giriyor devreye. Toplumsal bir sorumluluk. Ee, ben yine de ya, hocamızı o konularda da eleştirmiyorum. Yani ama. Benim bakış açımdaki boşgörüyü herkes gösteremeyebilir. Ve sanıyorum hmm. hocam da bu yönde biraz zorlandı. Biraz değişebilir miydi? Biraz e, seviyeyi aşağı indirebilir miydi? Yapabilirdi. Bu bir ikiyüzlülük değil. Yani e, bu nedir? Proaktif bir e, e, harekettir. Yani ben size... Bir yere kadar yaklaşıyorum, siz de bir yerde yaklaşıyorsunuz, ortak bir yerde iş yapıyoruz. Mesela bugün bu akşam olduğu gibi, siz Hı. bana soru soruyorsunuz bir yere kadar, ben de geliyorum. Siz soruları sorarken benim e, saygınlığımı ya da e, benim haklarımı koruyarak soruyorsunuz. Ben de e, size yanıtlar verirken toplumu rahatsız etmeyen, çünkü bizi 10 yaşındaki de dinliyor, e, 70 yaşındaki de dinliyor. Dolayısıyla bu sorumluluk içerisinde konuşmalıyım. Aklıma gelen sözcükleri kullanarak konuşmamalıyım. Aykırı bir adamım, anarşist bir adamım ama bunu kendi içimde yaşarken bunu toplumun önünde, bunun o, o topluma saygı gösterecek kelimeler kadar kullanmalıyım. Yani burnumun ucuna kadar kullanmalıyım. Burnumun ucundan sonra seninki başla. Yani hmm. senin haklarım. O açıdan. Evet. Hocam Gazişehir bugün ligde dördüncü liderin dört puan gerisinde ekonomik açıdan hiç problem yaşamayan bir kulüp bildiğimiz kadarıyla yani şunu diyebiliyor musunuz ben bugün Gazişehir'e gitsem şampiyon yaparım diyebiliyor musunuz? Süperlik. Tabii yani şöyle bunu seslendirmeyiz ama ben mesela yapı olarak e, e, duygusal bir adamım ve e, sonradan e, e, ağır eleştirilere muhatap olma cesaretim fazla yok. Bu nedenle Duygularımı ve ideallerimi biraz da gizleyerek ya da saygı çerçevesindeki cümleler kullanarak açıklamak isterim. Sonra da başarmak için kesinlikle o yolda yürürüm. Neden olmasın? Ben ne, sen neden şampiyon oldu? yapabilirim kendime güveniyorum diyorsunuz hocam. Doğru Tabii mu? yani sonuçta hepimiz için mesela size bugün sorsam Cumhurbaşkanıyla ile bir, bir görüşme yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz. Değil ben mi? Yaparım. Yani yaparım. ama ama çok istiyorum falan demezsiniz ama gelsin ben, ben bir hazırlık yaparım ve ben bu işi çözerim dersiniz. Öyle yani demeniz gerek. O özgüvene sahibim hocam. Onu söylemiyorum istiyorum. Bravo sana. Bravo. Bravo Benim size. O özgüvenim i̇şte, var yani. Abi olması da gerekir. İşte söylemek istediğim bu. Bizim oyuncularımızın da hani diyoruz ya Avrupa'da neden? Ee, ama bugün mesela Yusuf Yazıcı. Çok iyi bir entelektüel birikim gösteriyor bize değil mi? Bir ayna gibi, mesela evet. çok kısa sürede parle au öğrenmiş mesela. Ben Fransızca konuşabiliyorum diyor, öyle değil mi? jean Yusuf diyebiliyor. Jean -Yusuf. Jean -Yusuf. Yes, yes Jean-Mapel Yusuf yani, ben Yusuf olarak çağrılabilirim. E, Comanche, nasılsınız? İşte gibi. Şimdi ne oldu? Bir entelektüel e, e, bir tarafını konuşturarak, bugün Lille tutundu ve yılın futbolcusu seçildi. Öyle mi? Hocam Lille'den sonra sizce hangi ligde devam etmeli? Yani İngiltere'de mi İspanya'da mı bana, eski bana, olarak bana, dersiniz? Bana göre, bana göre onun için mesela İspanya çok daha verimli bir yapıdadır. Çünkü baskısı ve şeysi düşük ama teknik önde olan bir lig. Portekiz Ligi olsun İspanya Ligi olsun yani Fransa'dan sonra Portekiz düşüş olur hocam sanki. Yok yok yani ama Portekiz'in de güçlü takımları işte Porto Morto anladım, olabilir yani. Anladım. Yani. Portekiz yani veya Yusuf, Porto. Evet, Yusuf yani e, iyi bir örnek bence kullanılabilir. E, örnek olarak anlatılabilir. Hikayesi kullanılabilir. Altyapılarda e, hikayesi kullanılabilir. Geçerlidir de. Çünkü sonuçta bir şeye vardı. Bir, bir, bir şeyler oluşturdu yani. O açıdan da e, bakılabilir yani. Ör, örnek olarak gösterilebilir. Hocam Trabzonspor size yine böyle bir altyapı takımı teklif etse mesela Hekimoğlu var şu an galiba yanlış bilmiyorsam kabul eder misiniz? E, Hekimoğlu çok saygı duyduğum bir camia. Celil Bey de e, Trabzon'a katma değer e, katan bir e, yapıda bir kafada birisi. O nedenle ona yardım etmeyi her zaman e, görev olarak biliyorum. Ve Trabzon'da olarak ona her zaman yardım edebilirim. E, dolayısıyla e, reddetmiyorum. Şartlar oluştuğunda tabii ki yardım etmek için görev e, bize ad elinde yanında olmak isterim. Bu şeyle alakalı değil. Yani şehrimde bir altyapı oluşturarak bu şehrin çocuklarına veya bu şehrin antrenörlerine mesela altyapısında yedi tane, sekiz tane antrenör çalıştırıyor. Bunları biliyorum. Aşağı yukarı dört yüz tane de altyapı çocuğu var. Bu evet. ıı, son derece yararlı bir ıı, ortam oluşturmuş orada. Ve bu nedenden dolayı da saygı yorumuna. Umarım ıı, takımının da şampiyon olmasıyla o da bu moralle bunu sürdürebilir. Büyük bir ıı, ekonomik Yatırımlar yaptı, tesisler yaptı. O nedenden dolayı da yarın bize gel bize yardım et dediğinde de yardımcı olmak için elimizden geleni yaparız. Hocam Bursa Spor'un gençlerini nasıl buluyorsunuz? Muhtemelen sorulmamıştır. Bu soru bence size. bence bu ülkenin talihsiz bir e, durumu. Neden? Bu çocukları şartlar çok kötü oluştuğunda saygı göstererek e, e, ifade, kendilerini ifade etme şansı veriyor. Ondan önce veremiyorduk. Yani eğer e, tahtası kapalı olmasa e, Bursa'nın bu çocukları kazanma şansımız olmayacaktı. Trabzonspor'da e, ilk başta ekonomik olarak bir çıkmaza girmeseydi o kadar çocuğu kazanma şansımız olmayacaktı. Sadece dediğim gibi yani o şansı verildiğinde bugün mesela e, Bursa'nın Takımın içerisinde 2-3 tane böyle süper ligi göğüsleyebilecek oyuncu görebiliyorsunuz. Ben 5-6 tane görüyorum hocam en az. 5-6 ben biraz daha e, yani e, acımasız davrandım onlara. Ama yani neden olmasın? Bir de mesela bizim bir kötü yanımız daha var. Trabzon'un çocuğuna kendi insanımızın acımasız davranması ve linç <gülüyor> politikasını onlar üzerinde sürdürmesini reddediyorum. Yani kendi e, e, sanal alem üzerinden e, mesela çirkin şeyler yapmaya kalkışıyorlar. Bu Trabzon'un genetiğine uygun bir davranış değil. Trabzonlular mazlumun yanında e, aile e, e, merfumuna çok saygı gösteren benim rahmetli babam bana şunu söylerdi. Eğer bir yolda Veyahut bir trafikte bir sorun yaşadıysan eğer o adamın yanında çocuğu ve eşi varsa sakın ondan tartışmayacaksın, oradan uzaklaşacaksın derdi bana. Bize hmm. nasihat ederdim. Derdim baba niye böyle söylüyorsun rahmetli Derdi ki oğlum derdi. Bir, o adamı çocuğunun ve eşinin yanında rencide etmeyeceksin. Bir kere bu bir. İki, bu. Aksi şeyisi de var derdi. Nasıl derdin baba? Derdi ki o adam aslan kesilir derdi. Ve sana hmm. beklenmediğin bir davranışta bulunabilir derdi. Anlatabildim mi? Bakın Anladım. şimdi i̇ki, iki yönlü bana nasihat ederdi. Şimdi Trabzon'un ıı, ıı, çocuklarını Trabzon sporda oynatırken bu çocuklar bir maçla mükemmel hale gelemezler. Bu çocuklar 10 tane kötü maç oynayacaklar, 15 tane kötü maç oynayacaklar, 16. da iyi oynamaya ve takımı taşımaya başlayacaklar. Bu o kadar kolay değil. Ve bizim insanımız kendi insanına karşı acımasız bir saldırganlık, buna ben kıskançlık diyorum. Bizim genlerimizde yüksek seviyede kıskançlık vardır. Bunu sağlıklı buluyorum ama kıskanalım. Onun, onun gibi olmak için kıskançlık gösterelim tamam. Ama hasetlik yapmayalım kıskançlıkla hasetlik aynı şey değil. Burada Trabzonspor Kulübü'nün özellikle e, bu yönde bir e, ekip kurup, bir e, kurum kurması, yani kendi içinde bir kurumsal bir yapıya gitmesi ve özellikle bu psikolojiyi değiştirebilecek bir çalışma yürüten bir ünitesi olması lazım. Yani bence bu da çok önemli e, noktalardan biri. Yani Trabzon'un şu an en büyük avantajlarından birisi yıllardır. Milliyetçilik duygusunun, o yerel önceliğin e, ön, evet. ilk, ağır basması değil mi hocam? Bu avantajı evet. kılıyor bence. Bursa'da da bunu görüyoruz, Trabzon'da da bunu görüyoruz. Bursa, Bursa da öyledir. De. Bursa da öyledir. Mesela e, tür, Türkiye'de 6 tane bölge vardır. Oranın genetiği futbola çok yatkındır. Mesela Bursa göçmen alan bir yer... Ve bu geç göçmenlerle melez bir yapı oluşturan bir bölge. İstanbul, Varoş ve göç alan bir yer. Orada da mesela çok iyi kaynaklar ve genler olabilir. Trabzon'un geninde çevre illerden bir karışım vardır. Çok fazla karışım olmamasına rağmen buradaki melez yapı, üç, üç, iki imparatorluğun olması, oradan gelen genlerin burada birikmesi. Mesela... Gaziantep ve Hatay bölgesi Bir de İzmir mesela 6. yıl ee, da söyleyeyim varsa. yıl ee, e, da dediğim gibi Yani e, özellikle Konya ve İç Anadolu'nun Böyle bir kaynak olarak Ele geçirilebilecek olduğu bir nokta Fakat oradaki yakınlıklar Tam tescil edilmedi Yani oralardaki yatırımlar Çok alt seviyede Dolayısıyla çok fazla bir bilgi Alma şansımız olmadı yani, ya, e, Tesisleşme tesis Zayıf Hocam, tesis Evet, asker, a, a, a, Antep'ten biliyoruz. İskenderun ve Hatay'dan e, mesela erken ergenlikle birlikte orada tekniğe çok yakın oyuncular olduğunu biliyoruz. İşte İstanbul ve İzmir'i mesela İzmir'i de biliyoruz. İzmir'de mesela göç, göçmen alan bir yer ve orada da e, bir genetik e, şeyleri var, uy, uygunluk var. Ama Trabzon'un bana göre uygunluğu e, diğer bölgelerden daha fazla. Mesela bizden kaleciyle e, Santrofor belki zor çıkar. Ama onun dışındaki bütün mevkiler için Trabzon'un genetiği çok uygun bir genetik. Çünkü, Uğurcan çıktı hocam oradan da. Uğurcan, Uğurcan evet. Yani Antalya'da oradan geldi bize. Tolga Zengin ee, çıktı. Evet Evet. Yani yine de Şenol Hoca çıktı ama yine de evet. çok fazla değil. Yani tarihimize baktığımızda çok fazla değil. Ama tamamlayıcı oyuncu konusunu Trabzon kendi takımına karşı sorumluluğunu yerine getirebilecek bir gene sahip. Başka yerde aramaya gerek yok. Hocam Şenol Hoca sizce Euro 2021'de milli takımımızı gruptan çıkartabilir mi? Son sorumlu bu olsun. Çıkartabilir. Çünkü Şenol Hoca'nın son özellikle 5 yılı ee, çok büyük değişime uğradığını gözlemliyorum. Bu e, hem e, vizyon, vizyon açısından e, çok büyük değişime uğradı. Artı e, entelektüel olarak çok e, büyük bir değişime uğradı. Ve bir de şöyle bir şey var. Mesela e, iletişim konusunda da kendini çok büyük bir yol aldığını düşünüyorum. Eskiden e, Trabzonlu'nun o dirençli yapısı vardı ya hani ilişki kurmadan bir zorlanma yapısı vardı. E, o zaman zaman bizde de olabiliyor. Şenol Hoca'da da belki vardı. Ama şu an mesela baktığınızda Şenol Hoca bugün e, Türk futbolunun tepesindeki e, akıl oldu. Ve bu Hı. aklı e, bana göre eğer e, futbol federasyonu e, eğer ona biraz daha güvenip bazı planlamaları ona bırakırsa e, bence futbol direktörü çok, çok daha olmalı, faydalı. Değil. Çok Fatih çok Terim daha faydalı. olmuştu ya. Fatih, Fatih evet. futbol direktörü olmuştu ya. Şenol Güneş de futbol direktörü olmalı. Yani evet ama o içini doldurabilir. Şenol Hoca içini doldurabilir. Çalışkandır o da. benim gibi. Yani o da o da onu da bu yönünü seviyorum. Bir de e, kimsenin bir görüşünü bir kuruşundan uğraşmaz. Yani çok o yönde de çok güvenilir bir adamdır. Yani ona teslim edilirse o o şeyleri çünkü artık yetişmemiz gereken mesela bu sene Edirne'den öteye gidemedik, hiçbir takımımız gidemedi. Evet maalesef. Yani artık artık başka başka büyük hayaller devreye sokma zamanı. Yani bir rönesans, bir reform diyelim ona bir reforma ihtiyacı var e, Türk onları ve Hocam, şu an hep genç milli takımların başına e, sizi getirseler böyle bir teklif gelse kabul eder misiniz şu an Tolunay Kafkas var benim bildiğim. o da yani, şey tabii ki tabii ki görevden kaçmayız ama dediğim gibi şu an orada çok başarılı işleri yapan insanlar var ya da benim e, takdir ettiğim Tolunay Hoca da bunlardan bir tanesi eğer yani orada bir boşluk oluşursa da bize gelip de böyle bir teklif bulunursa onurlu bir şeydir bu. Yani bu her Türk antrenörünün bekleyebileceği ya da özlediği bir kariyer koltuğudur o yani. Öyle kolay bir kariyer koltuğu değildir. Oraya da kendimizi hazır hazırlamak veyahut da orada koltuğu doldurmak için gerekli sorumluluğu da yerine getiririz tabii. İnşallah. Hocam son sorum şu olsun. Hedefiniz nedir? Yani şu anki böyle Wembley'de Van, Wembley'de Van, bir Avrupa müsabakasında ya da bir uluslararası müsabakada final oynamak. Eğer Allah nasip eder de bunu gerçekleştirebilirsem çok çok büyük bir e, hayal olarak e, yaşamış birisi olarak rahat öleceğim. Yani... hocam bir Avrupa Kupası finaliz diyelim ona. Çünkü Wembley denk yani, gelmeyebilir. Evet, stadyum evet, değişebilir. Evet. Yani bunu bunu hayal ediyorum. Zaman zaman rüyamda görüyorum. işte buradan Hocam ama Türk futboluna gidişat da pek hani hayalinize uygun değil. Yani Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılma tehlikede ya. Yani, yani evet. Yani gerçekçi bir e, e, hayal e, edinmek de gerekebilir diye soruyu soran da olabilir ama ben yine de eğer e, hani hayallerinizi rüyada rüyalarınızda görmüyorsanız o zaman başarılı olma şansınız da azalıyor demektir. Ben hayallerimi rüyamla görmeye devam edeceğim inşallah. Hocam çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir 70 dakika oldu. Böyle yarım saat 45 dakika <gülüyor> anlaştık ama konu konuyu <gülüyor> açtı. Trabzon'lar yazdı. Kütahya'dan selamlar var bu arada. Ben söylemeyi unuttum. Sağ ol. Sağ ol. Konya'dan selamlar var. Ankara'ya güçler selamlarını iletti. Herkese çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ee, i̇yi akşamlar diliyorum. Çok mutlu oldum. Çok memnun oldum. Tüm arkadaşlarınızla emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizi de en kısa zamanda Saygılar. bir süperlik takımın başında görmek isteriz hocam. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Saygılar. İyi akşamlar. Sağ olun.